Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık İmaz'da ana haber bülteni başlıyor yaklaşık bir saatler bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tarıca olursak. TV Tarık Haber TV Sosyal Cep Tarık Haber Spindler Tarık Haber Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber TV, Tarık Haber, Reddick Grand Life 7.08, YouTube Tarık Haber TV ve Kölme Tarık Yılmaz yapılarıyla yayındayız. Nonolay'da da yayındayız. Nonolay kanalımız Tarık Haber TV'den ve Game Paradise TV'den bizleri takip edebilirsiniz. Şu an... orada bir sıkıntı var şöyle direktim yönetmenim uyarıyor İstanbul için insak vakti 0.457. Diğer ilerimizi insak, insak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarikhaber.com'dan bakabilirsiniz. Borsa günü değerli genel bayağı bir hareketli yaşadı bugün. Dolar 19,23'le düşüşte. Euro 20,99'a düşüşte. Altın 1.242'le düşüşte ve İstanbul Borsası günü 4.924'te günü kapattılar. Milletvekilliği aday listesinde yer almadı. Sağlık Bakanı Fadim Kocağ'nın ilk açıklamına Cumhur Cumhurbaşkanı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız diye. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli olmuş. Kabinede yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullanmış. Milletvekili aday listesinde yer almadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. 9 Nisan 2023-21.35 son güncelleme, 9 Nisan 2023-21.43. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilli genel seçimleri öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli olmuş, kabinede yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. Takip et. 14 Mayıs yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulandı. Kabinede yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy listede bulunmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Türkiye yüzyılı vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun. AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Bunlar ilgini çekebilir. Şans topu oyna milli piyango milli piyango. Kayıt ol. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika abone göre hangi bakan nereden aday olduğu iki isim listede geri almadığı sürpriz isimler de var. İşte 81 ilde AK Parti milletvekili aday tam listesi. Son dakika hangi bakan nereden aday? Ki isim listede yer almadı. Sürpriz isimler var. İşte 81 ilde AK Parti milletvekili aday tam listesi. 9 Nisan 2023 15.00 son güncelleme 9 Nisan 2023 21.50. Son dakika haberi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. Kabinede yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuray Ersoy'un aday listesinde yer almadığı görülürken, hangi bakanın hangi ilden aday olduğu da netleşmiş oldu. Diğer yandan listede Huda Parlı isimlerde yer aldı. İşte %70 iyi değişen AK Parti Milletvekili aday listesi. Takip et. Son dakika, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilli genel seçimleri öncesinde AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Kadın milletvekili sayısı geçen döneme göre artırılırken, 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulandı. Kabinede yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy'un bulunmadığı listede, Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Fuat Oktay ise Ankara 3. bölgeden aday gösterildi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise İstanbul 3. Bölge 4. sırada yer aldı. Te yandan AK Parti Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz, aday listesini YSK'ya sundu. Son dakika AK Parti vekil listesi belli oldu. Sürpriz isimler var. Gazeteci Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu ve Mehmet Şahin AK Parti'den milletvekili adayı oldular. Şebnem Bursalı, uzun süredir sabah gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürütüyordu. Kabinedeki iki isim aday gösterilmedi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerde kabinedeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'den milletvekili adayı olmadı. Hüdaparlı isimler de yer aldı. AK Parti listelerinde Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sırada, Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep 6. sırada, Hüdapar Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Batman 2. sırada yer aldı. AK Parti'den ilk açıklama. Üç dönem kuralını genişlettik. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday listesinin YSK'ye sunulmasının ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi. Nihayet milletvekili aday listemizi tamamladık ve an itibarıyla 81 ilde 600 milletvekili adayımızı YSK'ya teslim ettik. Üç dönem kuralını bu sefer daha da genişleterek uyguladık. Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42 etsi, 3 döneme takıldığı için 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız aralıklı da olsa 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşlığımız da aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını yüzümüzdeki kuralı da genişleterek uyguladık. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerde yer buldu. %65 oranında değişikliğe gittik. İşte listedeki en genç isim Yavuz ayrıca AK Parti'nin listesindeki en geç ismin 19 yaşındaki Nisa Altdekin olduğunu açıkladı. AK Parti'de 16 kabine üyesi milletvekili aday oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1 Sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. Sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1 sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. Sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet. Muharrem Kasapolu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Hazime ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. Sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. Sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 Sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Müşsamsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayloğlu Trabzon, AK Parti'den aday oldu. İşte 2023 seçimleri için AK Parti Milletvekili adayları. İstanbul 2. Bölge 1. Sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ankara 1. Bölge 1. Sıra Tuğrul Türkeş. Ankara 2. Bölge 1. Sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Ankara 3. Bölge 1. Sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Ankara 3. Bölge 2. Sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta. Ankara 3. Bölge 3. Sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri. İlginizi çekebilir. Son dakika İYİ Parti Milletvekili Aday Listesi de belli oldu. Gökhan Zan, Ünal Karaman, Ayrıca Türkeş. CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı. İşte AK Parti'den aday olan ünlü isimler. AK Parti'de Aday Listesi netleşti. Gazeteci isimler dikkat çekti. Can Atalay ve Ozan Bingöl milletvekili adayı oldu. Ankara 3. Bölge Tuğ General Lemze Albasan, Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü'ydü. As subaylıktan subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti. Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var. Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir, 25 yaşında var. Adıyaman 1. Sıra, Doçent Doktor Resul Kurt. Antalya 1. Sıra Mevlüt Çavuşoğlu. Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci. Artvin 1. Sıra Eski Bakanlardan Faruk Çelik. Balıkesir 1. Sıra İyi Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Oğuz. Burdur 1. Sıra Adem Korkmaz, Rektör. Bursa 1. Bölge 1. Sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala. Bursa 2. Bölge 1. Sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Top Fabrikası'nın olduğu şehir. Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü, Bakan Yardımcısı'ydı. Eskişehir 1. Sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Gaziantep 1. Sıra Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. İstanbul 1. Bölge 1. Sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. İstanbul 1. Bölge 6. Sıra Gazeteci-Yazar-Makademisyen Hulki Cevizoğlu. İstanbul 1. Bölge Milli Yüzücü Umut Arman Sonay. İstanbul 2. Bölgeden Cerrah Halit Yerebakan. İstanbul 2. Bölgeden Sevan Sıvacıoğlu. İstanbul 3. Bölgeden Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzan. İzmir 1. Bölge 1. Sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu. İzmir 2. Bölge 1. Sıra AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan. İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı. İzmir'den Mehmet Ali Çelebi. Enes Efendioğlu. Kahramanmaraş Siyaset Bilimci ve Yorumcusu Profesör Doktor Mehmet Şahin. Kayseri 1. Sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Kocaeli 1. Sıra Rektör Saadettin Hülagül. Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden. Manisa 1. sıra Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu. Derya Yanık Osmaniye 1 sıra. Mahmut Özer Ordu 1. Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. Nureddin Nebatil Mersin 1. sıra. Vahit Kirişçi Kahramanmaraş. Mehmet Muş Samsun. Adil Kara İsmailoğlu Trabzon. Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıra. Cübide Sareeroğlu Ankara 1. Bölge 2. sıra. Ciğdem Karaaslan Samsun 2. sıra. Mustafa Şen Trabzon 2. sıra. Belgin Uygur Balıkesir 2. sıra. Ömer Çelik Adana 1. sıra. Erkan Kandemir İstanbul 1. Bölge 2. sıra. AK Parti Milletvekili Adayları Tam Listesi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çalıştar yeni video. Hiçbir çocuk yatağa çık. Haber fügelerimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika habere göre, CHP milletvekili aday listesi açıklandı. Dört partiye kontenjan verildi. İstanbul'dan Atay'ın isim dikkat çekti. İşte il, il tam liste. Son dakika CHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Dört partiye kontenjan verildi, İstanbul'dan aday olan isim dikkat çekti. İşte il il Tam Liste. 9 Nisan 2023-11.18 son güncelleme, 9 Nisan 2023-17.46. Son dakika haberi, Millet İttifakı'ndan beş partinin bir arada sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucu CHP listelerinden gösterilecek milletvekili adayları belli oldu. Veva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye kontenjan verilen listede yer alan bazı isimler dikkat çekti. Sürprizlerinde yer aldığı listede İstanbul'dan aday olacaklar arasında gündeme damgasını vuracak bir isim de bulunuyor. İşte CHP'nin 81 ildeki milletvekili aday listesi. Takip et. Son dakika 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için CHP'nin milletvekili aday listesi netleşti. CHP'nin ortak listesinde özellikle İstanbul'da dikkat çeken isimler <gülüyor> yeten, eski milletvekillerinin bir kısmının liste dışı kaldığı görüldü. Saat 15.00 itibariyle YSK'ya sunulan listede MYK üyeleri Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Selin Sayık Böke yer almadı. CHP listelerinde dikkat çeken isimler ise Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, İrem Yaman ve senarist Onur oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'de CHP'nin Erzincan'dan birinci sıradan aday gösterildi. Beş partinin adayları CHP listesinde yer aldı. Millet İttifakı'nın CHP'nin listesinde yer alan bazı aday isimleri ise şu şekilde... Reva Partisi Elif Esen, Hasan Karal, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Sadullah Helgin, İdris Şahin, Sadullah Kısacık, Seda Kaya Ösen Ahmet Yıldız, Ertuğrul Kaya İrfan Karaduklu, Burhan Bahadır Özsoy, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Ahmet Düşsüz, Doğa Şanlıoğlu. Gelecek Partisi Fevzi Donat, Selim Temurcu, Mesih Şahin, Doğan Demir, Mustafa Nedim Yamalı, Zülkü Farslan, Serap Çakır, Selçuk Özda, Abdullah Yeşil. Demokrat Parti, Cemal Enginyurt, Aydar Altıntaş, Mehmet Salihuzun. MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Demokrat Parti'ye katılmıştı. Saadet Partisi, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mesut Doğan, Birol Aydın, Abdullah Hakım, Mehmet İslam, Necmettin Çalışkan, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez, Muhammed Yıldız, Ali Fethi Gürler. İyi Parti, İrem Yaman, Ahmet Ersagun Yücel, Bernan Sukas, Onur Aydın, Yazar Yönetmen Müzisyen, Köksal toptan 16 ilde İyi Parti ile orta kadar. İyi Parti ile yapılan fermuar sistemi kapsamında 16 ilde orta kadar çıkartılıyor. Bu 16 ilin 9'unda CHP listelerinden girilecek, diğer 7 ilde ise İyi Parti listelerinden seçime girilecek. CHP'nin İyi Parti listesinden girdiği iller Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı olurken İyi Parti'nin CHP listelerinden girdiği iller ise Adıyaman, Çorum, Akkari Erzincan, Rize, Van Batman, Bartın, Düzce oldu. CHP listelerinde yer almayan önemli isimler şöyle. Levent Gök, Hünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğan, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu. CHP'den aday oluyorlar. Sürpriz isimler. Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul 3. Bölge 3. Sıradan Milletvekili adayı gösterildi. CHP'ye katılan Türkan Elçi'nin rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı. Gezi Parkı olayları sırasında camide bira içtiler, iddialarını yalanlamasıyla çok konuşulan, dönemin Bezme Alem Valide Sultan Camisi'nin mezzini Fuat Yıldırım CHP İstanbul 2. Bölge 10. Sıradan Milletvekili adayı oldu. CHP listesindeki sürpriz isim kulislere sızdı. Milletvekili aday listeleri için son saatler. İşte İLİ -İl CHP'nin milletvekili adayları. Adana. Sıra Orhan Sümer. Sıra Müzeyyen Şevkin. Sıra Burhanettin Bulut. Sıra Sadullah Kısacık. Sıra Ayhan Barut. Sıra Osman Berke Duvan. Sıra Hüseyin Keser. Sıra Erkan Karakaya Sıra Orhan Toplu Sıra Kübra Özbiçer Büyükikiz Sıra Ahmet Korkmaz Sıra Sercan Polat Sıra Seyfettin Can Sıra Ebru Yılmaz Sıra Elife Müftüoğlu Adıyaman Abdurrahman Tutdere Kenan Doğan Adnan Ayır Ömer Turan Songül Vaki Afyon Karahisar, Burcu Köksal, Fatih Aydın, Abidinyacı, Ali Arikan, İbrahim Kadıoğlu, Anil Halis Akar, Ağrı, Bir İbrahim Varol, Abdurrahman Polat, Ertuğrul Er Yılmaz, Zekiye Altay, Amasya, Reşat Karagöz, Arif Yılmaz, Zeynep Ateş, Ankara 1. Bölge, Gamze Taşciğer, Deniz Demir 3. Okan Konural, Sadullah Ergin, Mustafa Nedim Yamalı, Aliye Timisi Ersever, Deniz Çakır, Kemal Akkurt, Aysun Palali Köktaş, Elif Topkaya Sevinç, Hüseyin Can Güner, Aycan Koçtur, Armağan Erdoğan, Ankara 2. Bölge, Murat Emir, İdris Şahin, Semra Dinçer, İlem Yaman, Orkun Kamber, Ali Rıza Erbay, Erdal Kiziroğlu, Özkan Oktan, bunda Cengiz, Erol Tosun, Nursel Hocam, Ankara 3. Bölge, Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Mesut Doğan, Aylin Yaman, Ahmet Ersen Özsoy, Mehmet Akiret, Mehtap Yücel, Mehmet Yula, Zeynep Esra Özdemir, Ömer Yılmaz, Elmas Kübra Karaca, Hasan Cem Yılmaz, Antalya, Sururi Çorabatır, Cavit Arif, Ali Coşar, Serap Yazıcı Özgudun, Şerafettin Kiliç, Mustafa Erdem, Murat Özçelik, Hasan Ercüment Taşdemir, Milüfer Deveci, Vahap Tuncer, Sibel Gezen, Ramiz Atahan, Emrah Yurtlak, Zeliha Milli, Hatice Kübra Turan, Müge Gezginci Ünsal, Mehmet Gök, Ardahan, Özgür Erdem İncesur, Özel Özen, Artvin, Or Bayraktutan, Oğuz Kurdoğlu, Aydın, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Elvin Karakoz 5 Nilofer'ü var. Gamze Yolcu Metin. Siyah Yılmaz Nebahat Oskayurum. Balıkesir. Ensar Aytekin. Serkan Sarı. Burak Dalgın. Seval Bozkurt, Selim Panç, Hatma Salı Karabacakolu. Dilek Yalçın. Gülizar Yıldız. Muharrem Koç. Bartın, Aysu Bankoğlu, Ceyda Sargın, Batman, Hüseyin Yaşar, Dicle Aslan, Orhan Ekmen, Abdullah Polat, Memdu Hatak, Bilecik, Yaşar Tüzün, Vedat Kazıcı, Bingöl Bir Serdar Atalar, Mehmet Canli, İlhami Gelen, Bolu, Türker Ateş, Mehmet Burakço, Zuhal İşin, Burdur, İzzet Akbulut, Hülya Gümüş, Süleyman Erman, Bursa 1. Bölge, Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca, İsmet Karaca, Jüride Akköp'ü, Alpaslan Yıldız, Engin dedi Serkan Öztürk, Özgür Yıldız, Canan Akiner'den. Tüm ise şöyle. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu'ndan gel. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer, diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Liverpool, Arsenal maçında skandal olay yaşandı. Yan hakem Liverpool'un dünyaca önlü yıldızına dirsek attı. Son dakika haberine göre İngiltep Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield, Road'da oynanan ve müthiş bir mücadeleyle sahne olan müsabaka 2-2'lik iki beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın devre arasında yan hakemle konuşmaya giden Liverpool'un dünyaca sol beki Andrew Richardson'ın hiç beklemediği bir harekette karşı karşıya kaldı. Olay İngiltere'de gündem olurken Premier hakem kurulunda açıklama geldi. İşler i̇şte beter. Son dakika Liverpool Arsenal maçında skandal olay. Yan hakem Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızına dirsek attı. 9 Nisan 2023 21.28 son güncelleme. 9 Nisan 2023 21.37. Son dakika haberleri İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Roat'ta oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın devre arasında yan hakemle konuşmaya giden Liverpool'un dünyaca ünlü Solbeck'i Andrew Robertson hiç beklemediği bir harekette karşı karşıya kaldı. Olay İngiltere'de gündem olurken Premier Lig Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Liverpool ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Anfield Roat'ta oynanan ve izleyenlere adeta bir futbol ziyafeti yaşatan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan iki, iki beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın devre arasında ise skandal bir olay yaşandı. Liverpool'un dünyaca ünlü Solbeck'i Andrew Robertson, müsabakanın yan hakemi Konstantine Hadsidakis ile konuşmak için yanına gitti. Yan hakem Konstantin'e Hadsidakis, itirazlarını sürdüren İskoç futbolcuya dirsek attı. Yaşadığı olay sonrasında şoke olan Robertson, dudağını göstererek orta hakeme doğru koştu ve tepki gösterdi. Maçın hakeminden herhangi bir hamle gelmezken Premier League Hakem Kurulu'ndan resmi açıklama geldi. Kuruldan yapılan açıklamada, Liverpool, Arsenal maçının devre arasında yardımcı hakem Konstantin'e Hadsidakis ile Liverpool oyuncusu Andrew Robertson arasında yaşanan olaydan haberdarız. Konuyu detaylı olarak inceleyeceğiz. İfadeleri kullanıldı. Bunlar ilgini çekebilir. The Handmaid Style is de Bulutu Bulutu. haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Meteorolojik Genel müdüründen B-15 il için yağış uyarısı geldi. Kuvvetli olacak. Türkiye'nin yeni haftaya girerken ülke genelinde hava durumunun Nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının hafta başına itibaren azalacağı bildirildi. Sağlık yağışın ise Perşembe gününe kadar etkili olacağı duyurulurken Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz ta toz taşınımı beklendiği açıklaması. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için yağış uyarısı. Kuvvetli olacak. 9 Nisan 2023-2044 son güncelleme 9 Nisan 2023 21:01 Türkiye yeni haftaya girerken ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden MGM'ye yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkların hafta başından itibaren azalacağı bildirildi. Sağnak yağışın ise perşembe gününe kadar etkili olacağı duyurulurken Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiği açıklandı. Takip et. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın hava tahminlerini paylaştı. MGM'den yapılan açıklamaya göre ülke genelinin çok bulutlu, sanak ve yer yer gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği bildirildi. Kuvvetli yağış uyarısı. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tekirdağ, Muğla, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Akkari ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği açıklandı. Hava sıcaklığı nasıl olacak? Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımı bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bölgelerde Hava Durumu Marmara Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimleri ile tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, 40-60 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden 5 il için uyarı Kuvvetli olacak Ege Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimleri ile Mola çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli 40-60 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görülmesi bekleniyor. İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağnak ve yer yer gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli 40-60 gm saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağnak ve yer yer gök gürültülü sanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına 40-80 km saat şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, 40-70 km saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu. Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bunlar ilgini çekebilir. 500 bin Türk Lirası ve 6 arabalar otoplusu. Stok'taki akıllı Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İyi Parti milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. Babaoğlu detay dikkat çekti. Aynı seçimde aday olması nadir. Türkiye'nin gündemindeki 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler milletvekili aday listelerine peş peşe yüksek seçim kuruluna sunmaya başladı. AK Parti'nin ardından İyi Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu teslim edilen listedeki baba oğul detayını ise Gazeci İsmail Sayma sosyal medya hesabından paylaştı. İşte haberin detayları. İyi Parti milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. Baba oğul detayı dikkat çekti. Aynı seçimde aday olması nadir. 9 Nisan 2023-17.25 son güncelleme, 9 Nisan 2023-17.37 Türkiye'nin gündemindeki 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler milletvekili aday listelerini peş peşe Yüksek Seçim Kurulu'na YSK sunmaya başladı. AK Parti'nin ardından İyi Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'na YSK teslim edilen listedeki baba detayını ise gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı. İşte haberin detayları. Takip et. İyi Parti, 14 Mayıs tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na YSK listeyi teslim etti. Listede İyi Partili Salim Ensarioğlu ve Oğlu Beşdin Ensarioğlu'nun aday olması ise dikkatlerden kaçmadı. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabı Twitter'dan İyi Partili Salim Ensarioğlu'nun İstanbul 2. Bölge 2. sıradan aday gösterildiğini paylaştı. O illerde İyi Parti için yarışacaklar. Ay Yüce Türkeş, Gökhan Zan, Günal Karaman. Aynı seçimde aday olması nadir. TİT'in devamında ilginç bir detayı da takipçilerine duyuran Saymaz, Babaoğlu'nun aynı seçimde aday olması nadirdir ifadelerini kullanarak, Salim Ensaroğlu'nun Oğlu Becdim Ensaroğlu'nun da İyi Parti'den Diyarbakır 1. sıradan aday olduğunu paylaştı. İyi Parti 9 ilde aday çıkarmadı. Teyyan'dan iyi Parti, CHP ile uygulanan fermuar sistemi nedeniyle Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Akkar Rize ve Van'da milletvekili adayı göstermedi. Eski Bakanlar Lütfullah Kayalar Yozgat'tan, İdris Naim Şahin Ordu'dan, Ahmet Eşef Fakıbaba Ankara'dan, Edip Safter Gaydalı Bitlis'ten aday gösterildi. Listede ayrıca Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş, eski futbolcular Ünal Karaman ve Gökhan Zanda yer aldı. İlginizi çekebilir. AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul 1. Bölge'ye milletvekili adayı oldu. 28. Dönem milletvekili genel seçim için geçici milletvekili aday listesini Yüksek seçim kuruluna sunan Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan aday oldu. DBP Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı oldu. 9 Nisan 2023-2117 Son Güncelleme 9 Nisan 2023-2117 28. dönem milletvekili genel seçimi için geçici milletvekili aday listesinin yüksek seçim kuruluna, YSK sunan Büyük Birlik Partisi'nde BBP Genel Başkan Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. Takip et. 14 Mayıs pazar günü yapılacak seçim için hazırlanan milletvekili geçici, aday listeleri YSK'ye sunuldu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimine Cumhur İttifakı Çatısı altında kendi logo ve amblemiyle katılan BBP listelerini YSK'ye teslim etti. Partinin Genel Başkanı Destici, İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan Milletvekili adayı oldu. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın gerçek değerini biliyor musun, Otopus? Dubai'de 2023 yılında bin. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti Zehra Taşkesenoğlu ve Tolga Ağır listeye alınmadı değerli izleyenler. AK Parti 28. dönem milletvekili seçimi için aday listesini yüksek seçim kuruluna sundu. Listede Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Eski İş Bakanı Mehmet Arınoğlu Tolga Ağar yer almaz. AK Parti'de Zehra Taşkesenlioğlu ve Tolga Ar listeye alınmadı. 9 Nisan 2023 22 11 son güncelleme, 9 Nisan 2023 22 11 AK Parti, 28. dönem milletvekili seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na YSK sundu. Listede Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Eski İçişleri Bakanı Mehmet Arın Olu olga Ağar yer almadı. Takip et. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimlerindeki aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104 yer aldı. 3 dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı. Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kadın milletvekili ise aday gösterilmedi. Ceyhan'dan Eski İçişleri Bakanı Mehmet Arın Olutolga Tolga Arda listede yer bulamadı. İlginizi çekebilir. AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Listede yer almamıştı. Bakan kocadan yeni açıklama. CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı. Bunlar ilgini çekebilir. Klod Oturma Grubu 2023 Dış Mekan Koleksiyonu Snoç. Şimdi satın al. 500 bin Türk lirası ve 6 arabalar otobüs. Firmanızın banka hesapları Bonsis ile tekafete Bonsis. Daha fazla oku. Tabola'dan. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı, maça devam edemedi. Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Greson maçında yaşadığı sakatlıktan sonra oyuna devam edemedi ve yerine 35. dakikada Gerson Fernandes'e bıraktı. Beşiktaş'ta sakatlık şoku, maça devam edemedi. 9 Nisan 2023-21.59 son güncelleme, 9 Nisan 2023-21.59 Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Giresunspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra oyuna devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gelson Fernandes'e bıraktı. Takip et. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılarda müsabakaya 11'de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Gildiği ikili mücadele sonrası Kasım'da yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenge ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki Santra maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gelson Fernandes'e bıraktı. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın gerçek değerini biliyor musun? Otobuz. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım geldi. Siyaset böyle bir şey işte dedi. Siyasi partililer listelerini açtıkları gündemde ise hareketlik devam ediyor. AK Parti'de 3 dönem milletvekili yapan Mehmet Metiner sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda düne kadar ekranlarda kendilerine karşı reisi ve AK Parti'yi gönderdi. Can Süperhane'ye savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda siyaset böyle bir şey işte ifadelerini kullandı. Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım. Siyaset böyle bir şey işte. 9 Nisan 2023-17.32 son güncelleme. 9 Nisan 2023-17.32 Siyasi partiler listelerini açıkladı. Gündemde ise hareketlilik devam ediyor. AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düne kadar ekranlarda kendilerine karşı reisi ve AK Parti'yi cansi savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte, ifadelerini kullandı. Takip et. Siyaset gündemi oldukça hareketli bir gün yaşıyor. Partiler listelerini açıkladı. Listelerin açıklanmasının ardından ise gündem oldukça hareketlendi. AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyaset böyle bir şey işte. Metiner paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Siyasetin ironisine bakın. Güne kadar ekranlarda kendilerine karşı reisi ve AK Parti'yi cansiperane savunduğumuz kişiler bugün AK Parti listelerinde seçilebilir sıralarda. Siyaset böyle bir şey işte. Bunlar ilgini çekebilir. Grubu 2000. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosundan bugün adeta ölüme davetiye çıkardılar. O anlar kamerada bakın nasıl yansıdı. Ölüme davetiye çıkardılar. Hem kendilerini ve hem de diğer sürücüleri tehlikeye attılar. O anlar kamerada. 9 Nisan 2023-11.15 son güncelleme. 9 Nisan 2023-11.15 Beşiktaş ve Cebecide tünelinde tek teker ilerleyen motosikletliler tehlikeli hareketleriyle ölüme davetiye çıkardı. Hem kendilerini ve hem de diğer sürücüleri tehlike atan motosikletliler cep telefonu ile kaydedildi. Takip et. Bomonti Dolmabahçe ve Cebeci tünellerini kullanan motosikletliler tehlikeli hareketleriyle ölüme davetiye çıkardı. Motosikletlerin ön tarafını kaldırarak ilerleyen sürücüler kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar tünelleri kullananlar tarafında cep telefonuyla kaydedildi. DHA. Bunlar ilgini çekebilir. Arabanın gerçek değerini biliyor musun? O haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Hiçbir çocuk yata aç girmeyecek dedi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün duyurduğu seçim kampanyası videolarını paylaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez de bu ülkeye hiçbir çocuk yata aç girmeyecek notuyla bir video paylaştı. İşte haberin detayları. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı. Hiçbir çocuk yata aç girmeyecek. 9 Nisan 2023 2123 son güncelleme 9 Nisan 2023 2205 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün duyurduğu seçim kampanyası videolarını paylaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kez de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek notuyla bir video paylaştı. İşte haberin detayları. Takip et. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, sana söz etiketiyle, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı. Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Vay Kemal sözünden dönmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan video paylaşım İşte Kılıçdaroğlu paylaştığı o video. CHP'nin aday listesi YSK'ya sunuldu. Teyandan CHP 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimine katılacak milletvekili adaylarının listesini yüksek seçim kuruluna YSK sundu. Bunlar ilgini çekebilir. 2023'te satılmayan ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, Süperdoros, de süper de devam ediyor. Beşiktaş kendi evinde bir tek sen gidesin ağırlıyor. Maç Vodafone Park'ta oynanıyor. Maçı Atilla olan yönetiyor. Maçta şu an Beşiktaş 3-1 önde götürüyor maçı ve maçta ikinci arada bitmek üzere. Maçta... Beşiktaş'ta golleri Winten Abu Abakar penaltıdan kaydetti 39. dakikada. Yine Winten Abu Abakar 45. dakikada kaydetti. En son golü Hunter Remont 54. dakikada kaydetti. Giresun ise 21. dakikada Rashid Bazic golü kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Son dakika haberine göre tek dertleri altlarına kırmızı plakalı araç çekmek Erdoğan Millet İttifakı'na böyle yüklendi. Bakalım yarın kimler çıkacak dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de D. Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerindeki fotoğraflarına gönderme yaparak kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayak basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz dedi. Erdoğan ayrıca İstanbul'un Pendik ilçesinde hayata geçilecek kentsel dönüşüm projesine duyurdu. Millet İttifakı'na yüklenen Erdoğan, altılı masa dediler, yerili masa dediler, anlaşamadılar ifadelerini kullandı. Son dakika tek dertleri altlarına kırmızı plakalı araç çekmek, Erdoğan Millet İttifakı'na böyle yüklendi. Bakalım yarın kimler çıkacak? 9 Nisan 2023-16-49 Son Güncelleme, 9 Nisan 2023-17-28 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu seccade üzerindeki fotoğrafına gönderme yaparak, kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadi ayakla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz dedi. Erdoğan ayrıca İstanbul'un Pendik ilçesinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesini duyurdu. Millet ittifakına yüklenen Erdoğan, 6'lı masa dediler, 7'li masa dediler, anlaşamadılar ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Pendik'te 142.600 metrekarede kentsel dönüşüm yapılacağını açıkladı. Millet İttifakı'na kumar masasının gündeminde sadece kalka, çekişme, gidişme var, altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, aday listelerinin açıklanmasına değinerek bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak dedi. 14 Mayıs'ta gereken dersi milletim verecek. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. İnşallah en yakın zamanda konutları bitirerek teslim etmenin gayret içerisindeyiz. Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecek. Emniyete sordum, aldığım cevap 50 bin. Pendiyi bambaşka seviyoruz. Pendik bizi daima bağrına bastı, aynı zamanda Milli iradenin Kalesi. Şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir önemi var. Hani hep diyorum ya, ah şu meydanların dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. Emniyete sordum. Dedim ki bugünkü törende katılım ne? Aldığım cevap 50 bin. 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gece gündüz demeden İstanbul'u adeta mahalle mahalle dolaşıyoruz. Ziyaretlerimizden birinde İhsan Dayı'nın kahvehanesine geldik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, hasbihal etmektir. Ziyaretimiz yoğun ilgiyle bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. Bendikli kardeşlerimizin o gece şahsıma gösterdiği sevgiyi hiçbir zaman unutamadım. Kentsel dönüşüm için anlaştık, ihale haftaya. Orta ve Dumlu Pınar mahalleleri kentsel dönüşüm projelerini 142.600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık, rızalarını aldık. İnşallah iki etapta toplamda 1747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bay bay Kemal'den bırakın belediye başkanlığını. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı olmaz. Bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak. Cumhur İttifakı ile 7'li Kumar masası arasındaki vizyon ve günden farkını siz de görüyorsunuz. Otuzlu masa dediler, 7'li masa dediler anlaşamadılar. Teknofest yakında büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Teknofest gençliği olarak 14 Mayıs'ta destan yazacağınıza inanıyorum. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Deprem bölgesinde 78 bin konut ve köy evinin ihalesini yaparak inşa sürecini başlattık. Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli aracımız toplu yollara uğurladık. İnşallah bir senede 20 binin üzerinde Toku vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz. Önümüzdeki bir senede 319 bin köy evi ve konutu bitirerek depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Bir tokta inşallah Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirza'ya kardeşimize gönderiyoruz. Tek dertleri altlarına kırmızı plakalı araç çekme. Kumar masasının gündeminde sadece kavga, çekişme, gidişme var, altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var. İlginizi çekebilir. AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. CHP'nin ortak listesi. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptı ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve maç sonu erdi. Beşiktaş yoluna dolu dizkin devam ediyor. Ababa Bakar ve Ramon Greson Spor karşısında kartalı 3 puanı uçurdu. Son dakika haberi göre Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ta bir tek sen karşı karşıya geldi. Vodafone Parti'de oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçları futbol severi yoğun ilk gösterdi. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlara galibiyeti getiren golleri Weinkent, Abu ee, iki 2 tane ve Rathan Remond kaydetti. İşte maçtan detay maç sonucu Beşiktaş dolu dizgin devam ediyor Abubakar ve Redmond Giresunspor karşısında kartalı 3 puana uçurdu 9 Nisan 2023 2232 son güncelleme 9 Nisan 2023 2232 son dakika haberleri sport oto Süper Lig'in 28 haftasında Beşiktaş ile biteen Giresunspor karşı karşıya geldi Vodafone parkta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçı futbol severler yoğun ilgi gösterdi 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Vincent Abubakar, 2 ve Nathan Redmond kaydetti. İşte maçtan detaylar. Takip et. Son dakika haberleri. Beşiktaş ile Biticen Giresunspor Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah, Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 39 e ve 45-5 dakikalarda Vincent Abubakar ile 54. dakikada Nathan Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Riyad Bacik'ten geldi. Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 55'e yükseltti ve 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. 11 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 24 puanla 16. basamakta yer buldu. Beşiktaş gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise Sivasspor'u konuk edecek. İlk tehlike Cenk Tosun'dan. Beşiktaş 3. dakikada etkili bir atak geliştirdi. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Raçit Gezal, Redmond'un pasıyla sağ kanatta topla buluştu. Cezayirli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunu kaleci blok etti. Cenk yine kaleyi yokladı. İlk yarıda rakip yarı alanı daha fazla kullanan siyah, beyazlıların ikinci tehlikesi de Cenk Tosun'dan geldi. Maçın 13. dakikasında Nathan Redmond'dan aldığı pas sonrası ceza sahasının solunda topla buluşan Tosun'un vuruşu az farkla üstten alta gitti. Giresunspor'un ilk atağı gol oldu. Beşiktaş'ın baskısını artırdığı 21. dakikada Giresunspor hızlı hücumla golü buldu. Yeşil, Beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta Borja Sainz, ceza sahası içindeki Bacık ile Alder yaptı. Sainz'ın tekrar içeriye gönderdiği topu Riyad Bacık tamamladı ve Giresunspor 1-0 öne geçti. Cenk Tosun sakatlandı. Siyah, Beyazlıların kaptanı Cenk Tosun, 35. dakikada kendisini yere bıraktı. Sol adalesini tutan Borja oyuncunun tedavisi sonrasında değişikliği istendi. Kenara gelen Cenk Dosun'un yerine oyuna gelson Fernandes dahil oldu. Abu Bakar, penaltıdan eşitliği sağladı. Beşiktaş, aradığı golü 39. dakikada penaltıdan buldu. Siyah, Beyazlılarda Salih Uçan'ın ceza sahasına yakın bir bölgeden yaptığı vuruş, Alexis Perez'in eline temas etti. Hakem Atilla olan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Abu Bakar, meşin yuvarlı ağlarla buluşturdu ve bir, birlik beraberliği getirdi. Gezal, direği aşamadı. Müsabakanın 42. dakikasında sağ kanatta topla buluşan, beşik hareketlerle ceza sahasına giren Raçit Gezzal'ın soluna çekip yaptığı vuruş direkten dışarı gitti. Abubakar'dan müthiş gol. Karakartal, 45 artı 5 dakikada geri döndü. Siyah, beyazlılarda Cenk Tosun'un oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandını takan Raçit Gezzal'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Bincen Abubakar, yaptığı sert ve düzgün vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte Beşiktaş 2-1 öne geçti. Redmond klasını konuşturdu. Beşiktaş ilk yarıdaki etkili oyununu ikinci devrede de sürdürdü. Karşılaşmanın 54. dakikasında sol kanatta topla buluşan Arthur Masakun'un pasıyla ceza sahasında yer alan Nathan Redmond, şık çalımının ardından dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı alarla buluşturdu ve skoru 3 1 -e getirdi. Beşiktaş'ta 2 değişiklik. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre iki değişiklik yaptı. Güneş, sakatlığı bulunan Tayyip Talhasanuç ve derbide kırmızı kart gören Melinton Soğuzan'ın yokluğunda Roma'ın sayısı kadroya aldı. Tecrübeli teknik adam, Getson Fernandes'i kulübeye çekerken, orta sahada derbinin kahramanını atan Redmond'a görev verdi. Kaleyi Mert Günü'a teslim eden Güneş, savunma hattını ise Onur Bulut, Omar Kole, Roma'ın sayısı ve Artur Masakudan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Amir Hadzi Ahmetovik, Salih Uçan ve Nathan Redmond'a görev veren Güneş, Hücum hattında İser Açık Gezal, Cenk Tosun ve Bincel Abubakar'a forma verdi. Saz, 4 maç sonra geri döndü. Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak 2022 FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Roma Insayis, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu, Antalya Spor ile oynanan karşılaşmada mücadeleye 11 kişilik kadroda başlarken daha sonra oynanan M.K. Ankara gücü, Medipol Başakşehir ve İstanbul Spor maçlarında yedek soyundu. Saiz, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise izinli olduğu için takımda yer almadı. Getson, 14 maç sonra yedek kaldı. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Getson Fernandez, 14 maç sonra müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Siyah beyazlı takımın bu sezon en çok forma giyen isimleri arasında yer alan Gelson, en son ata Kaş Hatayspor ile oynanan mücadelede yedek kalmıştı. Daha sonra oynanan 14 maçta mücadeleye 11'de başlayan siyah beyazlı oyuncu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Bunlar ilgini çekebilir. Dubai'de villa fiyatları düşündüğün Ana haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Tip milletvekili aday listesi YZK'ya teslim etti. Hangi aday hangi ilden gösterildi? Erkan Baş, Serra Kadıgel, Barış Hatay, Mehmet Aslantı. Türkiye İşçi Partisi milletvekili aday listesini yüksek seçim kuruluna teslim etti. Listeye göre TİP Genel Başkanı Erhan, Erkan Baş, İstanbul 3. Bölge Ahmet Şık, İstanbul 2. Bölge, Sera Kadıgil, İstanbul 1. Bölge ilk, ilk Sıra Barış Aday ise Antalya'dan milletvekili aday oldu. İşte haberin detayları. Milletvekili aday listesini YSK'ye teslim etti. Hangi aday hangi ilden gösterildi? Erkan Baş, Sera Kadıgil, Barış Aday, Mehmet Aslantur. 9 Nisan 2023 18:07 son güncelleme, 9 Nisan 2023-18-27. Türkiye İşçi Partisi, TİP, milletvekili aday listesini yüksek seçim kuruluna (YSK) teslim etti. Listeye göre, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul 3. Bölge, Ahmet Şık, İstanbul 2. Bölge, Sera Kadıgil, İstanbul 1. Bölge ilk sıra, Barış Atay ise Antalya'dan milletvekili adayı oldu. İşte haberin detayları. Takip et. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na YSK sunmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye İşçi Partisi, TİP ve listelerini oluşturup YSK'ya teslim etti. Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul 3. Bölge, Ahmet Şık, İstanbul 2. Bölge, Sera Kadıbil, İstanbul 1. Bölge ilk sıra, Barış Atay ise Antalya'dan milletvekili adayı oldu. Can Atalay ve Ozan Bingölkit'ten milletvekili adayı oldu. Mehmet Aslantuğ, Mula'dan aday gösterildi. Ceyhan'dan gazeteci İrfan Değirmenci, İzmir 2. bölgeden, oyuncu Mehmet Aslantuğ, Mula'dan, gazeteci Can Atalay ise Hatay'dan aday oldu. CHP'nin ortak listesi sürprizlerle ortaya çıktı. Listede Mısra Öz ve Yılmaz Aslantürk, İstanbul 2. bölgeden, Meryem Göktepe ve Umurtaruk, İstanbul 3. bölgeden, Ozan Bingöl, Ankara 3. bölgeden ve Hakan Güneş'te Mersin'den aday gösterildi. Özgür Aybaş ise Ankara'dan ikinci bölgeden aday oldu. İlginizi çekebilir. İyi Parti listeyi YSK'ya sundu. Baba Boğul detayı dikkat çekti. Ve bu haberimizde tarikhaber.com haber Ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan tarikhaber.com'a bekliyoruz. İşte bize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz.